Normalde e, Bu saatte Video çekmemem lazımdı Yani Face'te Zaten aşağıdan Görüyorsunuz 12.31 Yani ben 12'de video çekmiyorum ama Bunu youtube için çekiyorum Face için değil Oradan izlemenizi tavsiye ederim Bu taraftan değil Yani faceten izlemeyin bu videoyu Ben şöyle kendim birazcık küçüteyim. Evet bugün ee, Roblox'un evrimine bakacağız. Evrim listesi. Evrim listesi. 2004 yılında ilk çıkan Roblox oyununun bu şekilde olduğunu biliyor muydunuz? İlk çıkan Roblox böyleymiş. Arkadaşlar bu size e, Counter Strike'ı andırıyorsa. 2005. 90'lardaki oyunlar. Şimdi ise karakterimizi Abi 2005 ya sonuçta. Burada 1.0'dan 2.0'a çalışıyoruz. Kalite kalite 480 piksel. 360 yaparsan çok kötü olur zaten. Ama yapmak zorundayım. Bayağıdan Bas i̇şte, tamam. Evet 2006 yılında ise karakterimiz Counter Strike ilk versiyonundaki gibi yürüyor Evet Klokları evet yıkıp Rakibi yok etmeye çalışıyoruz Böyle arada Brawl Stars tek hesaplaşma ee, Bugün zaten pazar oldu artık saat 12'yi geçti ee, Tek hesaplaşma Akşam Saat 7 ya da 8 gibi gelecek Unutmayın. 2007 yılında geldiğimizde roblox evrim geçirmeye devam ediyor bazuka falan gelmiş silah gelmiş alt oyuna etmeye çalışıyoruz. 2008 yılında eğlence tüm hızıyla devam ediyor hızıyla devam ediyor da kostümler çok saçma ya Evet. 2009 yılında Slenderman gibi yürüyor. ne ya? O nedir ya? Hapishaneden kaçmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Arkadaşlar ben bu hapishaneyi de anlamadım ama neyse. Daha çok bana bir ağaç ev gibi geldi hani içi falan. 2010 yılında geldiğimizde oyunda silah kullanmaya Ya başladık. zaten Ve geçen 2006 2007 yılında da Bobo Havalı'nda silah. Yani oyun bu sefer daha bir olgunlaşmış, gelişmiş. Daha iyi, kılıçlar, efektler falan. 2011, ortalık tam bir savaş evet. alanı ve herkes birbirini Böyle indiriyor. biraz daha iyi. 2012, silendirme modu ile oyunda korku dolu anlar yaşanıyor. Oyuna şey gelmiş. Neydi o? Hani bir şey yazınca yukarıda böyle çıkıyor ya yazdığın yazdığın cümle yukarıda çıkıyor arkadaşlar Roblox oynarken. O özellik gelmiş. Golf yazmış adam. 2013 yılına geldiğimizde ise otomobil, motosiklet gibi araçlar oyuna ekleniyor ve bir nevi Ben yani eklensin Minecraft artık o kadar. Ya Minecraft diyemeyiz. Çok Minecraft diyemeyiz. yılında uzaya çıkıyoruz. Artık dünya toprakları evet. bize göre değil. Evet. Bayağı iyi. Yani 2014'te sonuçta eski. 2021 yılına gelmişiz. Bayağı iyi bence. 2015 yılında Roblox oyunu resmen evrim geçirdi. Düşük grafikli şey. Ya CS bunun CS:GO, CSGO olmaz ya. CS:GO'nın başlangıcı diyebiliriz. Silah modelleri ne kadar tatlı değil mi? Evet, silah modelleri çok tatlı. 2018 yılında geldiğimiz ise oyun alanı daha da genişliyor. Aa. Karakterimiz balık tutup ağlanabiliyor Arkadaşlar burada böyle daha bir belirginleşmiş karakterler artık. Kıyafetler falan daha moda daha tarzlı. 2017 şey ve grafikler daha da gelişti. Yani iyi bu işte en iyisi zaten. Çalışıyoruz. Şurada kal yürüsen ha. Hadi bir 2018'e de gel. 2018 yılına geldiğimizde ise Evet bu şimdiki zaman bu arada Yani 2021'in olduğu geliştir. evrimin Helikopter listesi. ve benzeri araçları kullanabiliyoruz Çeşitli oyun modlarıyla eğlence hiç bitmiyor Üstelik arkadaşlarımızla birlikte Eğlenceli zamanlar geçirebiliyoruz Bir sonraki videoyu bir sağdan veya soldan izleyebilirsiniz Evet sağdan veya soldan bilmem nereden izleyebilirsiniz diyor ee, bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Daha fazla videom gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma da like atabilirsiniz. Ee, bu sefer şuraya, şu tam ortaya linkimi bırakıyorum. Şu yanında da iki tane video bırakıyorum izlemeyi unutmayın ve.